Merhabalar, hep merak edilir doktorlar niye anlaşılmadık, bir takım tanımlamalar yaparlar veya latince konuşurlar diye. İşte bu sorunun cevabını size beyindeki Türk eğriyle paralel bir şekilde anlatacağım. İlk tıp kitabı aslında biliyorsunuz İbn-i Sinan'ın Elkanlı Fit'a Tıp. Bu 1000'li yıllarda yayınlanmış bir kitap. Bununla ilgili çok eski bir videom var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Sonra 13. yüzyılda İbn-i bir tıp kitabı daha yazıyor. Bu aslında bu iki kitap, özellikle İbn-i Sinan'ın kitabı batıdaki tıbbın temel başvuru kitabı oluyor. Yalnız bunun bir özelliği var bu kitapların. Şöyle ki bunların içerisinde hem ufak tefek anatomik tanımlamalar, özellikle hastalıklar, belirtiler ve tedavisi esas alınıyor ve bol miktarda reçete var. Fakat buna karşı ilk anatomi kitabı 1543 yılında İtalya'da Padova Üniversitesi'nde yayınlanıyor. Andreas Vesalius'un çok sevdiğim, çok güzel, melodik bir ismi var. Latince'nin özelliği itibariyle. De Humani Corporis De Fabrica. Yani insan vücudunun kumaşı, özet olarak. Bu ayrıntılı bir anatomi kitap. Dolayısıyla... Eski İbn-i Sina ve İbn-i Nafis'in çok anatomi üzerinde çalışmamışlar. Çünkü anatomi biliyorsunuz maalesef insan vücudunun kesilmesi, biçilmesi, ölmüş insanların cesetleri üzerinde çalışma yapılması. Tabi İslam'da da pek mümkün değil. Ama biliyorsunuz İtalya'da ilk anatomik çalışmaların hepsi bu temel üzerine dayanmıştır. Ve özellikle belli noktaların tanımlanmasında, hele hele kemikler söz konusu olunca, Latince bu kemikleri şekil itibariyle, benzetildikleri doğadan ve tarihten gelen bir takım tanımlamaları kullanmıştır. İşte bu karşımıza Türk eğrinde çıkıyor. Şöyle ki, beyindeki sphenoid kemiğin bir parçası, yuvarlak ve içerisinde hipofiz bezinin yerleştiği parçası, o dönemde Türk eğrine benzetildiği için buna da Sella turcica adı verilmiş. Yani Türk eğri verilmiş. Türk eğri ise Sella turcica hipofiz bezinin oturduğu, kemik yapı ve bu çok güzel bir şey değil mi ve özellikle tıp fakültesi öğrencileri bizler hep ilk duyduğumuzda çok seviniriz Daha bak böyle güzel bir şey varmış diye fakat işin kötü yanı onun haricinde bizle ilgili anatomide başka bir tanımlama söz konusu değil daha kötüsü de maalesef bu gördüğünüz Türk eğrinin hala Türkiye'de buldabildiğini de pek zannetmiyorum işte Anatominin ve tıp dininin latince olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.